Herkese selamlar ben Astrolog Arif Aydın Mart 2023 İkizler Burcu Burç yorumlarına hoş geldiniz Mart ayında İkizler Burçlarına neler bekliyor gelin hep beraber inceleyelim. Evet değerli arkadaşlar çok zorlu zamanlardan geçiyoruz İkizler Burcu'nu Mart ayında neler bekliyor arkadaşlar kanalımda sizler için çok özel videolar var. Ve bu videolarda astroloji eğitimlerinden metafizik konularına kadar birçok konu ele alınıyor. Kanalıma abone olduğunuz için ve aynı zamanda beğen butonuna bastığınız için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. İkizler Burcu'na geldiğimizde Mart ayına onlar Güneş 10. Evli, evindeyken başlangıç yapıyor. Yani 10. ev neydi arkadaşlar? Kariyer eviydi. 3 Mart'ta da Merkür'de buraya geçiyor. Ve bu burası balık burcu alanı oluyor sizin doğum haritanızda. Ka yani buradaki biz buş yorumlarını yükselen burca ya göre yapıyoruz arkadaşlar. Burada da böyle bir ufakta bir bilgi vermiş olayım sizlere. Kariyeriniz toplumsal duruşunuz ve statünüz aynı zamanda tanırlık gibi konular öncelik kazanıyor. Patronlardan önemli pozisyondaki kişilerden yöneticilerden yapacağınız işlerle alakalı destekler alabilirsiniz arkadaşlar. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda 11. evinizde ilerliyor. Burada da arkadaşlar sizin toplumla alakalı ilişkilerinizde ve arkadaş çevrenizde oldukça hareket meydana gelebilir. Hatta bazılarınız arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşme potansiyeli de verebilir değerli arkadaşlar. Sosyallik, gruplar içerisinde olmak arkadaşlar geleceğe yönelik ümitleriniz ve hayallerinizin arttığını gözlemleyebilirsiniz. Bazen de arkadaşlar kariyerinizin neticesine almak amacıyla Yapacağınız girişimlerde bu dönemde size önemli faydalar verebilir. Kariyer veya işinizden gelecek olan gelirlerde güzel gelişmeler kaydedebilirsiniz. Sosyal medya gibi platformlarda da çok fazla insanla gruplarla etkileşim kurarak kendinizi maddi manevi geliştirmek için uygun bir dönem olabilir. Bu dönemde eğer içinizde arkadaşlar sosyal medyayla ilgili yaptığı çalışmalar olanlar varsa e, bunun meyvesini alabilecekleri bir dönem geliyor demektir. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu, 12 Mart'ta da Chiron-Jüpiter kavuşumu olacak değerli arkadaşlar. Yani genel olarak 2-12 Mart arası gruplar, dernekler, yardım kuruluşları gibi kalabalık alanlarla ilgili gelecek şifa enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. İçinizde işte healingle uğraşan varsa işte access varsa, ile healing NLP'de ya da buna benzer alanlar bu dönemde bu alanlardaki kabiliyetlerindeki gelişmeler olabilir. Bunun haricinde de yine şifacılık çalışmaları ile alakalı çok fazla bu dönemde çalışma yapan insanlar var. İşte bioenerjisinden, psikolojisinden ya da işte human design'e kadar bir sürü alanlar var ve bu alanlarla alakalı çalışmalar sizi geliştirebilir. Bu alanlardaki girişimleriniz özellikle de bu tarihlerde çok değerli olabilir değerli yükselen ikizler. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay Burcu'nuza kare açı yapma sebebiyle biraz zorlayabilir değerli arkadaşlar. Ev, aile ve yuva kariyerle alakalı yeni başlangıçlar için bu dolunay sürecinin yaklaşık bir hafta sonrasını değerlendirmek çok daha doğru olabilir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda da 7 Mart'ta toplumsal gezegen yani kitlesel gezegen diyelim arkadaşlar biz buna. Çünkü kitle ne oluyor? Büyük bir Toplumun belli bir kesmini etkiliyor. Yani birey olarak değil de gezegen olarak kitle ile alakalı bir durum. Ve buna da biz ne yapıyoruz? Karma'nın lordu da diyorlar. Namı diğer Satürn Efendi. Bu Satürn Efendi ile alakalı arkadaşlar çok ciddi anlamda bazı videolar çektim. Bu videolar YouTube kanalımızda var. Satürn'ün evlerdeki ve transitlerdeki geçişini çok detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Ve ne olacak? Satürn balık burcuna geçerek Zodiat'taki dönüşümünü ne yapıyor tamamlıyor ve yaklaşık da 3 yıl bu Satürn balık burcunda kalacak ve Satürn de arkadaşlar yükselen ikizler için 10. ev anlamına geliyor. Yani sizi yaptığınız işlerle alakalı bir sorumluluk testinden sorumluluk düzeyinden geçirecek bir 3 yıl sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet aynen öyle artık içinizde sorumluluk sahibi ikizler için çok güzel meyveler bulunabilecekken Bazılarını için yani işlerini saklayanlar işte yapıyormuş gibi görünenler için de maalesef hazin durumlar oluşabilir. İşte bu dönemde arkadaşlar eğer sizinle 10. evinizde gezegenleriniz varsa burada mutlak surette size ciddi anlamda bir etki meydana geleceği için mutlaka bir danışmanlık almanızı önerebilirim. Danışmanlık almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Bu videonun altında telefonlarımız mevcut. Ya da astroarif.com'u ziyaret edebilirsiniz. Eğer arkadaşlar bu zamana kadar yapılması gerekeni yapmış kariyer iş hayatına yönelik hazırlıklarınızı tamamlamışsanız bu dönemde karşılığını alabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi. İşini düzgün yapan, emek verenler için bu dönem daha farklı işler. Çünkü Satürn arkadaşlar sınav yapacak. Ve şu 2023'ün yani Mart ayına kadar olan 2 aylık dönemde Yaptığınız çalışmalar sizin bundan sonraki 3 yılınızın nasıl geçeceğinin bir fragmanı olabilir. Toplum önündeki duruşunuzun, statünüzün, mesleğinizin ve bu zamana kadar hakkını vererek ilerlediyseniz arkadaşlar ödüllerini alabileceğiniz bir dönem. Tabi burada kaçıncı satürn dönemi geçiriyorsunuz? O da doğum haritanızda sakla. Yükselen ikizler için satürnün ev geçişlerini daha detaylı anlattığımız satürn 10. evde videomuzun linkini inşallah bu videonun altına koyacağız. Eğer koymasak da arkadaşlar ne yapacaksınız oraya gidip e, izleyebilirsiniz. Yani kanalımızda bunu bulabilirsiniz. Genel olarak bu ay önemli sert açı ve geçişlerin olduğu tarihler size önem tarihleri söylüyorum. 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinde arkadaşlar önemli sert açılar var. Bu tarihlere karşı dikkat etmeniz gerçekten önemli. Mart ayının önemli tarihleri. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi 12. evinize geçiş yapıyor olduğu anlamına gelir ve 12. evdeki bir Venüs sizi oldukça olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. Burada gizli ilişkiler ve yine para ve maddiyatla alakalı bazı konularda problemler yaşamanıza neden olabilir. Ama buradaki durumu nasıl çözebileceğiniz konusunda Bilgi almak için mutlaka yine doğum haritası gerekir. Zira burada Plüton'la da bir kare açı oluşturacak ve bu Plüton'la oluşacak kare açı özellikle ama özellikle 14-21 Mart tarihlerinde ortak kazançlar, ölüm, miras konuları, iç dünyanızı değiştirecek, dönüştürecek konular ve bu durumlarla ilgili bazı pisişik ya da rüyaların bol olduğu bir zaman dilimine giriyor olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Giderleriniz artabilir. Hatta elinizdeki bazı paralar çıkabilir. Bunlara dikkat edin. Her türlü şiddet ve manipüle edici ilişkilerden uzak kalmaya çalışmanızı tavsiye ederim. 25 Mart'a geldiğimizde ise Mars hem Neptün hem Güneş'e kara yapıyor. Fiziksel ve maddiyat anlamında otorite sahibi kişilerle ilgili bu yöneticilerle çatışma, zıtlaşma enerjisi oluşabilir. Buna dikkat etmenizde yarar var. Bunun bilincinde olmayarak sinirlerinize hakim olamazsanız elinizdeki değerleri kaybetme riskiniz var. Yani konuşurken zaten ne dediğinizi bilirseniz ve nasıl bir durumlara sebep olabileceğinizi fark ederseniz ve nabza göre şerbet verme konusunda zaten üstünüze de yoktur. Bu Burası yani sizin aleyhinizden çok lehinize döndürebilme potansiyeline de sahip olabilir bazı kişiler. 21 Mart'a geldik arkadaşlar. 21 Mart'ta Koç Burcunun 0 derecesinde sert bir yeni ay var. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağı'nın yeni bir yeni başlangıçların habercisi niteliğinde önemli bir yeni ay arkadaşlar. Arkadaşlar sosyal medya gruplar aracılığı ile yap, yepyeni başlangıç yapabilme durumunuz var arkadaşlar. Plüto biliyorsunuz Plüto Kova burcuna en son Fransız İhtilal döneminde geçmiş ki Fransız İhtilalinden sonra ciddi anlamda dünya genelinde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Şimdi de yeni bir Plüto döngüsü başlıyor değerli arkadaşlar. 23 Mart'ta saat 15.13 itibariyle Plüton Kova burcuna ilk girişini yapacak. Yükselen İkizler bu bu konuyu arkadaşlar geçişi İkizler burcu için 2043 yılına kadar 9. evlerinde yaşayacaklar. Yani Eğitim, öğretim ve akademik bilgi gibi alanlarda bu dönüşümü yaşayacaklar. Dünya olaylarını daha derin anlayabilme, dinsel ve ruhsal konularda derinleşme, akademik bilgi, inanç konuları, hukuk, eğitim, yurtdışı gibi deneyimlerle büyük bir dönüşme uğrayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Astroloji de arkadaşlar bu evin konusu olduğu için, bu da dönüştürücü bir unsur olabilir. İçinizde astroloji eğitimi almak isteyen yükselen ikizler olursa bizimle temasa geçebilir. Zira astroloji eğitimlerimiz son hızıyla devam etmektedir arkadaşlar. Teknolojiyi de kullanarak tüm bu alanlara önümüzdeki 20 yıl boyunca önemli ilerlemeler kaydedilecektir. Evet değerli arkadaşlar bize bu bilgileri kazandıran değerli yeğenim astro Mühendis Hatice Sabrı'ya da çok teşekkür ederim. Astro Mühendis sayfasında onu da takip edebilirsiniz. Değerli Hatice sabırlı, çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olduğunuz için astroarif.com web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone ol butonuna bastığınızda hemen sağ köşede tümünü işaretlerseniz yeni videolarımızın hepsinden haberdar olursunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar, danışmanlık almak isterseniz ya da Astroloji eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz 0543 20 90 444 oğlu telefonumuzdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde tekrar görüşmek üzere.